Honda Civic'in yolcu bölmesi ön offset testinde sabit kaldı. Sürücünün göğüs koruması zayıf olarak değerlendirildi. Bununla birlikte cansız banken testlerinde sürücü ve yolcu her iki tarafın dizlerinin ve bacaklarının iyi korunduğu gösterildi. Honda farklı boyutlardaki yolcular tarafından farklı pozisyonlarda oturmalarında da benzer düzeyde bir koruma sağlayacağını gösterdi. Civic'in önden bir çarpışmada araç içinde koruma sağladığı görüldü. Tam genişlik, bariyer testinde tüm kritik vücut bölmeleri ve hem sürücü hem arka koltuktaki yolcu için yeterliydi. Yan bariyer testinde hem de daha fazlasına şiddetli yan direk çarpması tüm kritik vücut bölgelerinin korunması iyiydi. Araba değerlendirmelerinin bu bölümde maksimum puan aldı. Gezinti kontrolü uzak taraftan vurulduğunda bir cismin aracın diğer tarafına ne ölçüde fırladığını kontrolünde yeterli bulundu. Civic'in bu tür darbelere yolcular arası yaralanmaları hafifletmek için bir kartçı önlemi vardır. Sistem iyi bir performans gösterdi. Yolcuların kafalarının iyi bir şekilde korunmasıyla ön koltuklar ve baş destekleri üzerinde yapılan arkadan çarpışma durumunda boyun yaralanmalarına karşı testler iyi bir koruma sağladı. Arka koltukların geometrik analizi de iyi bir kartçı darbesi koruması gösterdi. Civic bir çarpışma durumunda acil servisleri uyaran gelişmiş bir sisteme sahiptir. Ancak bir sistemde yoksullar bu kaza durumda ikinci çarpışma, sivik, ön, obsid ve yan bariyerlerde hem 6 hem de 10 yıllık mankenlere tüm kritik vücut bölgelerini için iyi bir koruma sağladı. Testler ve değerlendirmenin bu bölümde maksimum puan aldı. Ön yolcu ve hava yastığı arkaya bakan bir sürücü izin vermek için devre dışı bırakılabilir. Bu oturma konumunda kullanılacak çocuk koltuğu Civic'in tasarladığı tüm kısıtlama türlerine için uygun bir şekilde kurulabilir. Civic'in aktif bir kaput sistemi vardır. Tampon bölgesindeki sensörler bir yere çarpıldığını algılar. Civic bir çarpışma durumunda acil servisleri uyaran gelişmiş bir, bir sisteme sahiptir. Civic ön ofset ve yan bariyerlerde hem 6 hem 10 yıllık mankenlerin Tüm kritik vücut bölgeleri için iyi bir koruma sağladı. Testler ve değerlendirmenin sonucunda maksimum puan aldı. Ön yolcu hava yastığı arkaya bakan bir sürücü izin vermek için devre dışı bırakılabilir. Oturma konumunda kullandığınız çocuk koltuğu Sivik'in tasarladığı tüm kısıtlama türleri uygun bir şekilde kurulabilir. Civic'in atık bir kaputu vardı. Tampondaki sensörler bir yaya çarpıldığında algılar. Honda sistemin farklı yayalar için sağlam bir şekilde çalıştığını gösterdi. Çeşitli boylarda ve çeşitli hızlarda test edildi. Araba kaput yükseltilmiş dağılmış konumdayken test edildi. Çarpan yaya neredeyse tamamen iyi ve yeterliydi. Tampon yayaların bacaklarının iyi bir sağladığı sağladığını gösterdi. Civic'in otonom Acil frenleme sistemi, savunmasız yolcu kullanıcılarına ve diğer araçlara, sistem, yayalara ve bisikletlere tepki testlerinde iyi bir performans gösterdi. Çoğu senaryoda çarpışmalardan kaçırıldı. Gayet iyi performans gösterdi. Civic'in otonom acil frenleme sistemi, diğer araçlara tepki testlerinde iyi bir performans gösterdi. Emniyet kemeri hatırlatıcısı Sistem standart olarak ön ve arka koltuklarda takılmıştır. Ancak araçta sürücü yorgunluğunu algılayacak bir sistem yoktu. Şerit desteği sistem araçlarının şeritten çıkması durumunda hafifçe düzeltir ve daha kritik bazı durumlarda müdahale eder. Hız yardım sistemi yerel hız sınırını algılar sürücü sınırlayıcıyı ayarlamayı veya sistemin bunu otomatik olarak yapmasına izin vermeyi seçebilir. Honda Civic farklı pozisyonlarda çarpma testlerinde Euro NCAP'tan 5 yıldız almıştır.